Merhabalar, ilk önce kendimi tanıtmak istiyorum. Zeki Demirtaşoğlu, 4 yıllık kimya eğitiminden sonra 4 yıllık gıda mühendisliğine eğitimi aldım. Sonrasında da mikrobiyolojide masterımı tamamlayarak biyoteknolojist olarak mezun oldum. 1999 yılında ilk şirketimizi kurduk, Bastak Teknoloji Sistemleri Limite Şirketi. Bu şirketimizin bu yıl 20. yaş gününü hep birlikte tüm sevenlerimizle, müşterilerimizle kutlayacağız. Bastak Grup Bir Şirketler Birliği'dir. Dört adet şirketi vardır bünyesinde. Bunlardan biri Bastak Teknoloji Sistemleri Limte Şirketi, bir diğeri Smart Dış Ticaret firması, ee, Solar Ray Enerji Limited Şirketi, 2.6 MW enerji tesisleri var. Ee, dördüncü firmamız da Bugün özellikle gündeme almak istediğimiz Expert Laboratuvar Hizmetleri Limited şirketi. Bu şirketlerden ilk hakkında bilgi verecek olursak, Bastak Teknoloji Sistemleri Limited şirketi 43 çeşit laboratuvar cihazı üretir ve bunları 95'ten fazla ülke ihraç eder. Dünyada 10 binin üzerinde laboratuvar cihazı vardır. Kendi sektöründe dünyada 4. firmadır. Bunun yanında ürettiği cihazları tabii ki bir dış ticaret firması üzerine ihraç eder. Bu da şirketimiz bünyesinde olan, grup şirketleri bünyesinde olan Smart Dış Ticaret firmasıdır. Smart Dış Ticaret'te hem Bastak firmasının ürettiği kalite kontrol cihazlarını hem de dış ticaretle ilgili her türlü materyali Türkiye'den temin eder ve yurtaşına ihracatını gerçekleştirir. Bir diğeri de daha detaylı bilgi vermek gerekirse SolarRay enerji firmamız 2.6 MW enerjiyi GES, Güneş Enerjisi santral olarak üretir. Ve tabii ki bu ürettiği enerjiyi de devlete e, her ay düzenli bir şekilde e, teslim eder. E, yine kapasite artırımıyla bu yılın sonunda 3.2 MW'a da çıkmayı hedefliyoruz. Dördüncü firmamız Türkiye'nin ilk ve tek özel yetkili sınıflandırıcı firması Bastak Laboratuvar Hizmetleri Limteş şirketidir. Bizim gururla sunduğumuz bu şirketimiz kendi bünyesinde, diğer şehirlerde ve ilçelerde kendisine bağlı 52 adet şubesi vardır. Bu şubelerde yüze yakın çalışanı mevcuttur. Türkiye'de özellikle tahıl, yağlı tohum, baklagiller, ve pamuk konusunda yetkili sınıflandırıcılık hizmeti verir. Yıl sonunda da 60 şubeyle Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet vermeyi hedeflemektedir. Saydığımız tüm bu rakamlara bakacak olursak Türkiye'nin en büyük ilk ve tek özel firması Bastak Laboratuvar Hizmetleri İnteş Şirketidir. Yaptığı tüm icraatlarla farklılık yaratan yılda en az 20'nin üzerinde eğitim programı düzenleyen, bunun dışında şehirler arası organizasyonlar yapan, tüm personellerine yılda en az 3 veya 4 kez eğitimi alan, yaptığı işi en hassas ve en doğru şekilde yapan bu şirketimiz, yine önümüzdeki yıllarda da Türkiye'nin en büyük yetkili sınıflandırıcı firması olacaktır. Bununla ilgili tabii ki altyapısını güçlendirerek, personel yapısını güçlendirerek hizmet vermeye devam edecektir. Şu anda sahip olduğu başarıları yeni başarılarla taşlandıracağı konusunda da hiçbir şüphemiz yoktur. Özellikle hizmet verdiğimiz, bizi bu, araya, bu noktaya taşıyan, yaptığımız hizmetlerden memnuniyetini her vesileyle dile getiren tüm müşterilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Devletimizin de bize duyduğu güvene layık olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz. Ve tüm pensüelimize şu ana kadar gösterdiği performanstan dolayı teşekkür etmek istiyoruz.